Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Bugün Özgür Ekşi ile Türkiye'deki ve tabii ki dünyadaki savunma ve havacılık gelişmelerine biraz daha diplomasi penceresinden bakarak farklı olayları, gelişmeleri beraber inceleyeceğiz. Öncelikli olarak Ankara'ya doğru bağlanıyoruz. Özgür merhaba nasılsın? Merhaba Tolga çok iyiyim. Sen nasılsın? İyi valla koşturuyoruz. Yoğun bir gündemle yine karşı karşıyayız. İşte bir tarafta Yunanistan Başbakanı'nın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti var. Oradan kopartılan bir F-35 lafları dönmeye başladı tekrar aktif bir şekilde. E, arkasından tabii ki NATO'ya e, iki yeni üye, İsveç ve Finlandiya'ya girecek. Türkiye'nin tutumu önemli. Biraz istersen gel, uluslararası ilişkiler ve diplomasi açısından bu savunma ve havacılık konularına beraber bakalım diyorum. Ne diyorsun? Açıklamayı tekrar hatırlatayım. Raflarına yerleri oynamayın. <gülüyor> rafların demiyorum artık rafların diyorum. İmalattan evet. yavuk oynamasın arkadaşlarımız ayarlarıyla diyoruz. Evet. Aynen. Şimdi e, geçtiğimiz günlerde Yunan Başbakanı Mitsotakis Washington DC'ye gitti, kongrede konuşma yaptı, bol bol alkışlattı kendini. Peki Yunanlar niye bu dönemler içerisinde Amerika ile bu tür ilişkileri ısıtıyor mu? Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Evet şimdi e, biraz böyle e, Ukrayna-Türkiye ilişkileriyle geri planda kaldıklarını Ukrayna, Türkiye, Rusya, e, Montreux biraz geri planda kaldıklarını düşünüyorlardı. Biraz Türkiye ile Amerika yakınlaşıyor görüntüsü vardı. Çok rahatsızlardı bu kadar bir anda e, alan kaybetmiş olmaktan. Ve böyle bir e, psikoloji içinde Amerika'ya gittiler. Ve Müçetakis de işte e, Kongre'de e, en önemli kritik noktası, Türklere F-16 vermeyin, bize F-35 verin olan cümlelerini sarf etti. Sonra e, Cumhurbaşkanı buradan e, bize şikayet ettin. Bizim aslında aramızda bir anlaşma vardı. Aramızdaki üçlü ikili ilişkileri üçüncü ülkelere taşımayacaktın. Sen ayıp ettin. Bitti bu iş dedi ve şey yaptı. Aslında bu bence e, başka sorunların anlatılması halka kamuoyuna yap, anlatılması mümkün olmayan başka sorunların yerine başka bir şey anlattığı bir konu ne demek istiyorsun hem Türkiye için mi geçerli bu Evet yani Evet ee, şimdi bir e, hafif geyik gibi olacak ama hani bir şey vardır ee, erkek kadın üşüyorum derse bana ilgi göster demek istiyordur erkek üşüyorum derse üşüyordur Şimdi Arkadaşlar Mişotakis... e, yayın alıcılarınızın e, ayarlarıyla oynamayın. Kadın erkek ilişkileri değil. Buradan savunma ve uluslararası ilişkilere bağlayacağız. Evet, Özgür. Ama hepimizin bildiği bir gerçeği anlatmak istiyorum. Yani, e, belli bir yaş deneyimine gelince insanların bildiği bir şey anlatmak istiyorum. E, Miçotakis e, üşüyorum derken e, şuna geliyor. E, F-35'in kullanım yerine, F-16'nın kullanım şekline Biraz baktığımız zaman neyi düşündüğünü anlayabiliyoruz. Şimdi ben genel olarak daha önceki başka arkadaşlar da yazmışlardı. F-35 tilt tarzı uçakların mantığına bir parça ben e, karşıyım. Yani daha başka çözümler olduğunu düşündüğüm için karşıyım. Uçaklara karşı değilim. E, F-35'i kullanırsa deep strike denilen bir ülkenin içine e, özellikle ilk olarak sürpriz atakta, sürpriz taarruzda, radarlarına, gözlerine saldırıyı az sayıda uçakla hiç görünmeden yapabilme yeteneğine sahip olacaklar. Yunanistan diyor ki bana, ey Amerika bana Anadolu'nun içlerine kadar gidecek var olan radar istasyonlarını vurmamı sağlayacak e, Türk e, hava kuvvetlerini kör edecek imkanı ver F-35 ver eee Özellikle F16 Viper'ın APG yanlış hatırlamıyorsam 83 falan gibi bir şey olması lazım çok meşhur bir şey çok e, radar cross section'da çok yüksek bir şey sağlayan ISR radara pek çok şeyi görmesini sağlayan e, böyle bir radara sahip olan F35 için en iyi çözümlerden birini oluşturacak olan e, bu, bu e, uçağa da Türkiye'ye verme. Yani hani çok şey bir şey söylemiyor. Ya siz Türklere F-16 vermeseniz, bize de F-35 verseniz ne kadar iyi olur demiyor. Diyor ki Amerika bana imkan ver, ben Türkiye'ye taarruz edeyim diyor. Bu e, cümlenin sence şeyi e, çözüyoruz, buluyorsunuz. Benim için, evet, tabii tabii. Yani, e, benim anladığım budur. Yani üşüyorum derken demek istediği, bana bu imkanı verdir. dir Cumhurbaşkanı'nın da işte üçüncü ülkelerle konuşmayacaktın bizi demesini şey şimdi oturup bunu anlatmak mümkün değil Efe 10 defa F35 ile ilgili bir sürü şeyi konuşmak zorundasın çok teknik bir şey konuşuyoruz O yüzden döndü başka bir şeyleri söylüyor Çünkü bunlar anlatılabilir bir şeyler değil o kadar kolay değil bu anlamda baktığımız zaman Yunanistan Amerika'ya giderek aslında olağanüstü derecede hasmane, olağanüstü derecede düşmanca bir tutum takılmış durumda. Öyle konuşmalardan bahsetmiyorum. Niyet olarak, asıl niyet olarak. O yüzden de Cumhurbaşkanı bu konuda çok ciddi bir tavır almış görünüyor. İşin F-35 F-16 kısmı bence budur. E, peki, e, sence Türkiye F-16 blok 70 vermeyin e, talebi Yunanlıların kongreye yaptığı bu talep bir etki oluşturabilir mi? Şimdi aslında Biden'ın en son mektubu bizden giden mektubu vesaire düşündüğümüz zaman çok bir etkisini düşünmeyeceğimiz bir ortam vardı. Yani ortam çok daha bıçak sırtından Türkiye'ye yanla Türkiye olumlu bakara dönmüştür. İşte tam bu sırada İsveç, Finlandiya NATO üyeliği söz konusu oldu ve bir anda Türkiye daha önceki geçen konuşmamızda da söyledim Türkiye daha erken bir tarihte biraz daha bir işten duyduğu rahatsızlığı bence söyleyebilirdi, bekledi ve herkes bu iş oldu bitti diye bakarken Hayır efendim bizim için olmadı dedi bir anda ortalık buz kesti Tabi bu arada Macaristan ve Hırvatistan'ı daha sonra konuşmuyoruz. Onu hmm. ayrıca gerekli konuşuyoruz. Ama bu, e, bu e, eminim Amerika'da bir e, ne oluyor. Türklere de bir birazcık müsamaha göstermeye gelmiyor. Hemen bir terslik yaratıyorlar. Ortamını yaratmıştır. Üstüne de mücatakiz baharatını dökmeye gitmiştir. Şimdi biraz e, şeyi bence anlamamız lazım. İki şeyi sormamız lazım. NATO'nun, Amerika'nın, Finlandiya ve İsveç'e bu kadar ilgi göstermesi neden? Hı hı. İlk şey, benim kişisel kanaatim, dinleyiciler veya sen hak vermeyebilirsin. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması, NATO nedeniyle saldırması ne kadar haksız idiyse, Gerekçe anlamında konuşuyorum. Yoksa kimsenin kimseye saldırması için şey yapmıyorum. Veya biraz sonra söyleyeceğim anlamında da Rusya, Norveç'e, şey, e, İsveç veya Finlandiya saldırmalı anlamında söylemiyorum. Du duyacağı rahatsızlık anlamında konuşuyorum. İsveç ve Finlandiya için duyacağı rahatsızlık konusunda da Rusya o kadar haklıdır bence. Çünkü yıllardır bağımsızsın, yıllardır hiçbir yere bağlı değilsin ve e, oturmuş bir denge içinde bu işler yürüyor. Bütün e, ülkeler, ara ilişkiler düzgün bir şekilde yürüyor ve bir anda sen oraya saldırıldı diye buradan ters bir tepki veriyorsun. Rusya'nın bu işten rahatsız olması normal. Peki neden bu iş oluyor? Bunu sormamız lazım. Yani Amerika buraya, Rusya'ya, e, Finlandiya ve İsveç'e niye bu ilgiyi bu kadar gösteriyor? Hani hep konuşulur. Dünya enerji işi üzerinden yürüyor. Bütün jeopolitikler enerji işi üzerinden yürüyor. Aslında iki tane şey üzerinden yürür. Biri enerji, diğeri ticaret. Ee, dünyanın küresel ısınmayla beraber kuzey kutbunda, deniz yollarında yeni bir yol açıldı. Ve e, normal Asya Pasifik'teki yoldan 5000 mil daha kısa olan bir yol açıldı. Bu ekonomik anlamda çok yeni bir imkan demek. Ve bu yolun önemli bir kısmına Rusya hakim, sonra bir yerden sonrasına e, İsveç, işte Norveç, Danimarka vesaire Baltık ülkeleri hakim. E, NATO buraya gözünü dikmiş durumda Amerika'ya kaptırmamaya çalışıyor. Ve bunun için İsveç'i Finlandiya'yı kendi cephesine çekmeye çalışıyor. Rusya'da bunu gördüğü için, bildiği için aa, bu işe karşı çıkıyor. Hani biraz evvel e, üşüyorum hikayesi vardı ya, bir diğer üşüyorum hikayesi de burada. Bundan dolayı dönüyor. Bir ekonomik çıkar, bir ekonomik çarpışmanın olduğu bir noktada Amerika, İsveç ve Finlandiya'yı e, şey yaparak, Ha, orada bir hakimiyet, bir giriş sağlayarak e, ekonomi anlamında, ticaret yolu anlamında üstünlük ele geçirmeye çalışıyor. Ben tekrar e, lafını bölerek, bu arada birçok yorum alıyoruz. Niye lafını bölüyorsunuz? Özgür niye konuşturmuyorsunuz? Diye. Lütfen bölün. İki gazeteciyiz. Gazeteci çünkü e, bir şeyin akışını düzgün sağlamamız için arada soru sorulması gerekiyor. O nedenden dolayı e, bölüyorum. Aksi halde, ben çıkarım, kendi videomu yaparım. Özgür de çıkar, kendi videosunu yapar ama bunu bir tempoda ve bir odaklanmada sormak zorundayız. Ben şunu söylemek istiyorum, ee, Finlandiya'nın malum 2. Dünya Savaşı'nda Rusya'yla çok ciddi bir savaşı var ee, ve Tabii. çok uzun da bir sınırı var. Peki bu iki ülke neden uzun yıllar NATO'ya dahil olmadılar, bağımsızlığı seçtiler ee, ama şu an çok daha büyük tehdit mi görüyorlar sence? Yani orada e, bir defa bence kendilerini, e, rüşlerini ispatlamış durumdalar. Finlandiya mesela, e, Sovyetler Birliği'ne orayı dar etti. Bir de Finlandiya o kadar küçük bir yer değil. Yani Çok, uz, çok uzun bir sınırı var. 1400 kilometre Yanlış hatırlayabilirim. 1000 küsür kilometre sınır var. Aslında Avrupa'nın bildiğim kadarıyla şöyle bir harita şeyinden düşünürsek, Avrupa'nın baltını çıkart. Kuzeyinden güneyine falan inebilir, dümdüz inebilir orası. Evet. Yani öyle de geniş bir ülke. Ve Sovyetler Ruslar için o kadar girmesi kolay, ilerlemesi kolay bir yer değil. Ruslar da Sovyetler Birliği zamanında bunu fazlasıyla öğrendiler. Yani meşhur e, bu e, Finlandiya'nın e, şeyleri vardır. <gülüyor> Keskin nişancı mermileri vesaire vardır. O dönemde geliştirilmiş şeylerdir. Finler bu konuda son derece iler. İsveç keza, onlar da havacılık konusunda sağları vesaire biliyoruz, elektronik sistemlerini biliyoruz. Son derece gelişmiş durumdalar. Burada biraz toplumun sosyolojik anlamda ben orayı çok iyi bilen birisi değilim, hani çok boyuma aşan bir laf etmek istemem ama okuduklarımı söylüyorum. Anladığım kadarıyla toplum genel olarak daha Batıya da Amerikan kapitalizmine de karşı e, Avrupa'ya da uzak duruyor. Daha böyle bir kendi dünyası var. Baltık devletleriyiz. Biz biz kendi işimizi biliriz mantığında bakıyorlar ve e, sosyalizmi biliriz. Şunu biliriz, bunu biliriz. Kimseyi istemiyoruz kardeşim. Biz bağlantısızız. Ne şamı şekeri, ne arabın yüzü, ne şu, ne bu, ne sağcı, ne solcu, futbolcu. Bunlar, onlar bu şekildeydiler. Fakat bir şekilde sıra bize geliyor korkusunu yaşadıkları için Ukrayna'dan sonra bir anda toplumun yaklaşımı değişti. Ben hatırlıyorum ilk bu iş olduğu zaman İsveç savunma bakanı mıydı hatırlamıyorum şimdi İsveç'te de Finlandi ikisinden birinin savunma bakanı dedi ki bizim şey yapmamız mümkün değil. NATO'ya girmemiz Mümkün değil. Bunun için benim istifa etmem gerekir, bütün kabinenin istifa etmesi gerekir, bütün sistemin değişmesi gerekir, bütün savunma anlayışının değişmesi gerekir. Bize oy verenler bize bunun için oy vermediler diye yaklaşıyordu. Bunu işte söylediği nedir? Şubat'ın 24'ü ise saldırı. O Mart'ta söylemiştir. Bugün Mayıs'tayız. İki ay sonra aynı adam hiç kimse istifa etmeden parlamentodan geçiriyor vesaire. Toplum bu konuda büyük bir değişim, büyük bir talebi içinde, büyük bir korku içinde. Ama bu korku biraz da beslenmiş, işlenmiş, e, özellikle altına biraz benzin, üstüne benzin dökülmüş olabilir. Özellikle Amerika tarafından. Peki şimdi bu tekrar bir hatırlatma yapalım izleyicilerimiz için. NATO'da alınacak bütün kararların oy birliğiyle alınması gerekiyor. Ve tabii karşımıza üyeliklerin kabul edilmesi. Hemen Almanya e, ilk etapta kabul etti fakat Türkiye kabul etmeyeceğini ortaya koydu. E, niye? Özellikle İsveç konusunda Türkiye'nin yediği çok ciddi bir ambargo var. Hani Finlandiya'yla savunma konusunda o kadar çok büyük bir şeyimiz yok, işimiz yok ama e, Finlandiya da tabii zamanında bir şeyler alındığı zaman e, zorluk çıkartıyor ama İsveç'in çok uzun yıllardır e, tabiri caizse kapı gibi bir ambargo koyuyor. E, peki sence Türkiye'nin bu işi tabi sürüncemeye alması NATO üyesi olamamaları anlamına geliyor. Masada pazarlıklar ne durumda sence e, Türkiye bu ambargoyu kaldırtacak mı? Çünkü buradan da İsveç'in içindeki politik yapıya bakmak lazım. E, onda, orada da hükümet biraz bıçak sırtında enteresan da gelişmeler var tabi. Evet tabi sadece ambargo değil bir de terör örgütü PKK'ya verilen. Ona ona geleceğim ona geleceğim. Evet. Ha, yani hani e, valla hep söylediğim bir şey var. Biraz İsveç bu konuda e, zamana karşı yarışıyor. Kendi içeride e, bir, bir, bir hükümetin bir koalisyonun yıkılması yıkılmaması bu kadar kolay bir şey değil. Ee, i̇şte bir e, yanlış hatırlamıyorsam bir Kürt parlamenter ben o zaman koalisyondan İran, bir an, e, kökenli bir e, Kürt parlamenter, bir kadın parlamenter ben desteğimi e, çekerim edeceğim. diyor. Der, der de kendi oradaki seçmenine de İsveç'in bu konuda düştüğü pozisyonda payının suçunun olmasını da o nasıl anlatır? O da ayrı bir konu. Ki e, İsveç'in de yıllık 350 milyon dolar gibi terör örgütü PKK ve uzantısı YPG'ye yaptığı yardım var. E, bunlar yolsu, elektrik ve İsveç yapım bazı silahlar olarak silahlı teknolojilerin önüne düşüyor. Falan, tank savar olarak geliyor. Evet. Yani e, biz bir açmazdaysak İsveç 3 açmazda. O yüzden ben e, genelde biz eli darda yakalanan olurduk. Bu defa eli e, Darda yakalanan İsveç oldu. İsveç oldu bir ama tabii Türk Türkiye'nin önüne de Amerika biraz hani ya bunlar pek alakası yok ama ya bu ne oldu sizin altı hikayesi gibi de belki de bir şeyler gelecek bakalım. Evet yani Müchatayistan daha önemlisi e, bu budur bence. Çünkü diğerleri politikadır. Oradakiler hepsi bunları bilirler. Ama şimdi bu işin içinde ekonomi var. Biraz evvel söylediğim kuzeydeki Baltık denizin üstünden geçen oradan geçen deniz ticaret yoluna hakimiyet işi var. O Miçetakis'in 9 milyon oyudur bilmem yana onlardan çok daha önemli bir konu. Yani ekonomi her şeyi <gülüyor> değiştiren bir konu. Yani enerji ya da ticaret ikisi de ekonomiye çıkıyor. tabii burada Hırvatistan ve Macaristan tarafı var. Macaristan evet, çok evet. uzun zamandır Avrupa Birliği'nin içindeki Rusya muamelesi görüyordu ve e, zaten şimdi Ukrayna Savaşı'nda da tamamıyla Ukrayna'ya karşı Rusya'ya yakın duran bir tavır içinde O nedenle hani e, ikna etmeleri gereken bir de Macaristan var Hırvatistan'ın durumunu çok iyi anlamış değilim biraz e, kişisel bir yakınlığı olduğu söyleniyor Hırvatistan lideriyle Putin arasında oradaki siyasetin ne olduğunu bilmiyorum O yüzden Doğrusu hani bilmediğim bir şey üzerine şey söylemem yanlış olur. Bir tarafta da böyle de biraz geri planda kaldı ama İsveç ve Finlandiya hikayesi çok ön planda NATO ile ilgili. Dediğin gibi Macaristan ve Hırvatistan'ın da durumu açıkçası soru işareti bakalım ne olacak. <gülüyor> o kadar çok hızlı her şey değişiyor ki bazen ciddi ciddi şaşırabiliyoruz. Ben tekrar baştaki konudan son bir şey sormak istiyorum. Sence Amerika F-35 verir mi Yunanistan'a? Verir, verir. Ee, peki Türkiye olan dengeleri yani belki de Yunanistan'a verirse Türkiye'de de verir diye tahmin ediyorum ben. Ee, bu dengeler konusunda ne düşünüyorsun? Çünkü Bence, dengelerin de konulması lazım. Hani blok 70'e vermesin Türkiye, F35 e, ne olacak bunun bu işin sonu? Bu da başka bir şimdi, durum yani. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ee, Yunanistan e, Batı'nın böyle kayıran çocuğu şımarık çocuğu, şımarık çocuk ee, ayrılan çocuk hani çok böyle şey şey gitmek istemiyorum Evet yani sonuçta öyle ee, f35'i verir daha ne istiyorsa onları da verir Borsalarını da erteler üstüne yeni borçlu açar yeni kredi de açar ne alacak canım diye de bakar Türkiye geldi mi de ama sen bana bunun verdiğinin bir kuruşu vardı bir penisi vardı diye de kanırtır Türk ee, şimdi Kardak'tan beri belki bunu böyle söylemekte fayda var. Belki evet Kardak şey olabilir. Kardak krizinden bu yana bence Amerika'nın bildiği bir şey var. Ee, Türkiye Yunanistan'a karşı o denge politikası çok da işe yaramıyor. Çünkü Yunanistan ne yaparsa yapsın, Türkiye'nin bir basit cevabıyla her şey Türkiye'nin dediği yere dönebiliyor. Yani sen bir adaya bir kaya parçasına bir adam çıkartıyor, beş ara şey çıkartıyorsun, bayrak çıkartıyorsun. Türkiye geliyor, çat diye karşısına çıkartıyor ve e, bir anda Yunanistan'daki bütün yelkenler suya iniyor, toplayıp gidiyor. E, bunun coğrafi nedenleri var. Dibimizde çünkü gerçekleşiyor. Bunun askeri, askeri mantıkla bağlantılı tarafları var. Biz yıllardır, bu arada kimse şey yapmasın, Yunan fena bir asker değildir aslında. İkinci Dünya Savaşı'nda iyi savaşları falan olmuştur. Ama iş Türk'le karşılaştırmaya gelince olmuyor tabii. Türk Türk askeri çok uzun zamandır çok iyi bir mücadelenin içinde, çok dinamik durumda. Şimdi bir de işler bizim kendi silahlarımıza döndü. Daha da bağımsızlığımız azaldı Amerika'ya karşı. Bütün bunların içinde... Ee, Yunanistan'a F-35'i verir, Türkiye'ye de vermez. Ee, Yunanistan, Türkiye'nin daha çok canını acıtabilsin, ister. Yani o iş biraz böyle Yunanistan'a hani, vekalet savaşı diye bazen konuşuruz. Onun üstünden başkasının canını acıtma işi Yunanistan üzerinden Tür Türkiye Yunanistan Türkiye'nin canını acıtmaya kalkışamaz kolay kolay. O şeyi işte, hissedemez ama bizim bundan rahatsız olmamız bence onu mutlu eder. E, çok da iddialı konuşmamak lazım. 102 yıl önce de gittiğimiz zaman bu fazla şımartılıp fazla gaza gelip de e, İzmir i̇şte. ve sonrasındaki e, tabii yediği sopa kurtuluş savaşıyla birlikte o da onu da belli olmaz. E, yani, onu onu, onu unutmadan söylüyorum hani şımartılır şımartılır şımartılır Türkiye de bekler bekler bekler sonra tekrar yüzme dersleri başlar. Yüzme biraz deniz soğuk olabilir dikkat etmek lazım. Peki e, bu konuları konuştuktan sonra bir önemli bir başka konumuz, e, neredeyse 3 programdır konuşuyoruz. E, İngiltere ve Türkiye ilişkileri, Havuk Vettori Komutanı, e, Orgenel Hasan Küçük Akküs ziyaret etti, Eurofighter uçakları e, özellikle bir gösteri yaptı. Ee, bu arada çok tarihi bir uçakla, chipmunk olarak adlandırılan eğitim uçağıyla uçurdular ki bu hani bunun ne kadar değer verildiği bu ziyarete önemli. Ee, yaklaşık bir yıl önce de e, Kraliyet Hava Kuvvetleri komutanı Ankara ve Konya temasları olmuştu. Orada da Eurofighter'lar gelmişti. Biz tabii Eurofighter aşağı, Eurofighter yukarı diyoruz. Niye? Trench 1 olarak adlandırılan Eurofighter'ların ilk serisini Kraliyet Hava Kuvvetleri satmak istiyor. Ee, bir de tabi gündemde çok fazla getirilmedi. Onu da söylememiz lazım buradan. Kraliyet Hava Kuvvetleri ikinci el olarak C-130J nakliye uçaklarını satıyor Türkiye'nin de. Özellikle de bu Kiev'de kalan iki Airbus A400M'den sonra e, nakliye filolarında biraz ihtiyaç var. Savaş uçağı kadar önemli bir konu nakliye uçağı satıyor. E, bu e, ziyaretin arkasından da Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in çok önemli bir ziyareti oldu. İlk haberde de sen yapmıştın. Turdef'te e, ben de alıp sistemde kullanmıştım. E, İsmail Bey, Rolls Royce Royce'a gitti. DAE sistemimize gitti. Oralardan bir haber var mı? E, ne durumdayız? Çünkü bir taraftan da Milli Muharip Uçak var. Şimdi, e, kargo nakliye uçağına bir şeyde bulunayım. Aslında mesela Euro Eurasia, Eurasia 2018'de e, şeyler e, Ukrayna AN 178 getirmişti yanlış hatırlamıyorsam. İşte o tarihten itibaren işte Spartan konuşuluyordu. MRTC 27 İtalya'dan getirilen C evet. konuşuluyordu. Aslında bir ihtiyaç zaten var. Yani Kiev'de kalan haricinde bir konumuz var burada bizi bekleyen. Ee, orada alınması gereken bir, atılması gereken bir adım var. Uzun zamandır bu bekliyor. Anlaşılan o ki e, özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki şeyde de görülüyor ki e, lojistik her şey. Ve lojistik destek, lojistik e, ikmal hatları olmayınca, e, ne, ne, lojistikçilerin bir lafı var. Teker döner ordu yürür gibi bir laf var. Ben çok iyi bilemiyorum şimdi. Hı -hı. Şey... Yani bu iş çok önemli. O yüzden bir şekilde e, bir şeyler yapmak zorundalar. C130 olur, başka bir şey olur, bilemem o e, hava kuvvetlerinin alacağı bir karar. Ama tabii bu bizim iyi tanıdığımız bir uçaktır. Daha küçüklerine evet. gitmek istersek Cn235 falan gibi. Onlar çok daha az kapasiteye sahip uçaklar. E, talepleri karşılayabileceğinden emin olamam. Tabii bir C130 da bir e, A400'üm etmiyor. Herhalde bir, yaklaşık olarak iki şey diyor 2 C 130 bir A 400M diyor ve menzili hariç tutuyorum kapasite olarak da şey yapıyorum taşı tek seferde taşıyabileceğin e bir zırhlı aracı da ikiye bölemeyeceğine göre bir de neyi taşıyabileceğin sorusu vesaire var e, onun anlamda... çeken yine lafını böleceğim ama mesela A 400M de Türkiye ortak projeye kısmına kısmına liittir Türkiye ortak mesela Fransa ve Almanya da ortak ama Demek ki bir ihtiyaç var onlar da bir C30 alımı gerçekleştirdiler. Hatta bir Avrupa'da bir ilk ortak beraber operasyon yapacaklar. Ee, bu, bu da mesela enteresan demek ki o A4 zemin altına daha düşük kapasitede bir uçak daha lazım. Bu arada tekrar parantez açayım ben Türk Hava Kuvvetleri'nin C160'ları artık hani emekli edilmiş durumda. Ee, sanıyorum birkaç tanesi hala uçuyorum. Çok da emin değilim oradan. Gören projesinde kamera takılarak farklı bir görev için kullanılıyor ama nakliye olarak C-160'tan emekli olmuş durumda. Modernize ettiğimiz C-130'lar var RGS projesinde ama bu e, uçakların oldukça yaşları ileri. E, 1900 hatta ben geçen sene 1962 model C-130'da Ankara'dan Kars'a tatbikatta uçtum. Ee, ama tabii yaş önemli değil, havacılıkta uçağa bakım, bakım modernize, önemli. önemli, modernize ettiğiniz sürece kullanırsınız ama buradan bir ihtiyaç var, ee, bakalım ne çıkacak İngiltere'den, buradan bir sürpriz yani olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Şey konusu çok haklısın, çok doğru bir noktaya parmak bastın, yani ben hatta ilk okuduğum zaman şaşırmıştım, 1-1,5 bir, bir yıl oluyor olması lazım, Fransa a 400 e mi bu kadar sahiplenmişken gidip C-130 oluyor. Hani bir de Fransızların mantığını bilirsen yani ne kadar Amerikalılara karşı olduklarını tabii, e, tabii. böyle bir şey. Yani bir, bir Fransız bunu yapıyorsa çaresiz kalmış demektir. Onların ee, da e, Afrika'daki operasyonları sırasında e, Mali vesaire evet. Mali'ye çok ciddi bir operasyon yaptılar. Ve belki de hani C160'larını birkaç yıl daha uzattı o süreçte ihtiyaç duyulacak bir şekilde. Sonuçta hani C-30 da çok e, eski bir uçak ama modernize edilip yeni versiyonları çıkıyor demek ki buraya bir ihtiyaç Türk Hava Kuvvetleri içinde bir düşünce var diye ben tahmin ediyorum açıkçası. Doğru. Şimdi İngiltere'ye gelirsek şimdi İngiltere'de bir tur Def'te evet e, ilk gideceklerinin de özel haberini ben yazmıştım. Hı hı, evet, ee, evet. Evet. Gittikleri zaman da e, sosyal medyaya düşen bir fotoğrafla. Ee, gazeteci deyişiyle uyandım. Evet. Ee, Cüneyt Bey gittiğine göre yanında da e, Temel Bey olduğuna göre ve Rolls Royce, Royce Fitton yazdığına göre fazla bir şey düşünmeye gerek kalmıyor. <gülüyor> Gitmişler diye. Ee, hemen sağ suda aradım. Bugün de bazı temaslarım oldu. Ee, Rolls Royce, Royce ekibinin hala orada bazı çalışmalarının devam ettiğini anlıyorum. Ee, Rolls Royce, Royce ekibinin işi daha zor. Çünkü evet. işin bir tarafında Hindistan var. Ee, daha önce konuşmuştuk Hindistan'a da çekirdeği evet. şey yapıyorlar şimdi. Türkiye ile yapılacak işler var. E demek ki e, orada işler daha sıkıntılı gidiyor. E, diğer yanda BA Systems var. BE Systems'la geçen görüşmelerden anladım kadarıyla daha çok geçen sefer söylemiştim. E, bu TUSAŞ'ın e, MMU ile ilgili aldıkları bazı teknik destekler var. Rutin bir süreç olarak onların devamı, bir sonraki faza devamı konularının konuşulduğunu anlıyorum. Asıl temel konu Savunma Bakanı ve Ticaret İhracattan sorumlu bir bakanları var. Onlarla yürütülen görüşmeler. Ama konuşmaların gidişatından anladığım kadarıyla son derece yumuşak, son derece şey, çünkü sorduğum zaman... Herhangi bir tartışma olmadığını, her şeyin e, şeyle gittiğini, karşılıklı anlayış içinde gittiğini, herhangi bir pürüzün konuşulmadığını, büyütülmediğini. Bu işlerin bir pazarlık mantığı vardır. Herhangi bir şey olursa ufacık bir şeydir, onu kocaman bir konu haline getirirsiniz ki o size bir pazarlık mevzusu olarak geriye dönsün. Sonra ama bak bu da vardığı karşılığında kullanabilir. Hiç bunların olmadığını şey yapıyoruz. E, Tempest ilgili olarak ya da MMU ile ilgili olarak şu anda ortada net bir bilgi yok bu olmayacak demek değil yarın iş yakında inşallah Azerbaycan şeylerimiz olacak bir görüşmelerimiz olacak orada da bunları konuşmayı umuyorum İngiltere ile ne yapılıyor ne ediliyor nasıl gidiyor onlar biraz Sayın Müsteşar Başkanla. Savunma Sanayi Başkanı ile bir araya geldiğimiz zaman konuşabileceğimizi düşündüğüm bir konu. Ee, daha bence yüksek... bence biraz bu görüşmelerde tahminimce biraz Gaza basılıyor anladığım kadarıyla yani bu kadar çünkü Hawakötleri Komutanı arkasından e, Savunma Sanayi Başkanı'nın ziyaretleri e, bence epey bir biraz böyle bir tıkanan bir süreç tahminimce açıldı ve biraz hız veriyorlar gibime geliyor benim bilmiyorum bakalım. Şimdi son olarak evet, biraz, yine bir biraz pişirmeye sonra... çalışıyorlardı biraz hazırlamaya çalışıyorlardı biraz kim neyi görüyor ne yapmak istiyor anlamaya çalışıyorlardı bazı engeller vardı onların kalkmasını bekliyorlardı TR motor işte şöyle mi olsun teyip böyle mi olsun bir e, tasarlamaya çalışıyorlardı Anladığı kadarıyla taşlar çoğunlukla yerli yerine oturdu işte bunu oturturken de en son karar merci olacak, kullanıcı olacak kişileri de son bir kez bak, biz bunu böyle yapacağız, böyle yapacağız diye şey yaptıklarını düşünüyorum, konuştuklarını düşünüyorum. O anlamda bu bence böyle hani pervaneli uçaklardan, turbo proplardan biliriz, pist başında şey yapar, çılgın gibi döner, ama uçak yerindedir, fren iner, uçak fırlar. Bence biz şu anda oradayız. Çok yakında bir fırlamayı e, göreceğiz gibi görüyorum. Tabi işte Hindistan ne olacak, İsveç ne olacak. E, bunları da ko sormamız, konuşmamız gerekecek. Daha biz bu konuları çok konuşuruz gibi geliyor. <gülüyor> Çünkü e, ilginç ilginç gelişmeler her an e, bu gidişatı farklı farklı yönlere doğru çekebiliyor. Hiç olmaz dediğimiz şeyler belki de olur hale geliyor veya tamam bu tamam diyeceğimiz şeyler de sekteye uğrayabiliyor. Bakalım e, ilginç bir durum. Seninle de konuştuğumuz zaman e, biraz daha olayın uluslararası ilişkiler tarafına beraber bakmaya çalışıyoruz. Umarım bu durumda izleyicilerimize farklı bir bakış sunuyordur. Çünkü e, hayat her şeyiyle ekonomisiyle, dengesiyle, stratejisiyle, uluslararası ilişkileriyle e, birlikte giden bir şey. Aradan bir tane bir şey çektiğiniz zaman ya resmi doğru göremiyorsunuz veya sizi çok farklı bir yere sürükleyip atıp gidiyor diyebiliriz. Evet, madalyonun şey, her, her tarafına baktığımız gerekiyor. Her tarafına farklı farklı bakmamız çünkü her bakış size sadece başka bir yere doğru bir bakış görmediğiniz bir ayrıntıyı ortaya çıkartıyor. Özgür çok teşekkürler, vakit ayırdın. Ee, bakalım yeni konular belki önümüzdeki günlerde bir başka bağlantı yapabiliriz bakalım sende neler çıkacak edecek. Ee, evet, sanki aradan bir ipucunu ben verdim gibi geliyor ama şimdi, şimdi bir vardır ya bizde böyle bir elime bir tutayım, bir adımımı atayım garanti olsun, ondan sonra konuşalım diye dur bakalım neler çıkacak. O da bizim izleyicilere birer sürprizimiz olsun. Umarım, umarım, umarım bu. Iı... Görüşmemizi beğenir izleyiciler. Ee, ne zaman yapacaksınız diye soru atıyorlardı. Umarım ya gerek yok siz çok boş konuşuyorsunuz demezler artık. <gülüyor> ne bu diplomasi biz dönelim tekrar silah konuşalım demezler. Ama bunları ee, bilmeden ya... de e, öbür şeyler olmuyor. O yüzden e, bu açıdan e, eksik olduğunu gerçekten çok ben. Pek evet. fazla gündeme de getiremiyoruz. Veya bizler haberlerimizi yazarken... O açıdan bakıp belki süzüp ortaya koyuyoruz ama bunları da konuşmakta fayda var diye düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle. Çok çok teşekkürler Özgür. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Değerli arkadaşlarımız, yurt dışından nasıl Türkiye gözüküyor, neler var? Özgür Ekşi'nin genel yön yönetmenliğini yaptığı Turdef sitesine girebilirsiniz. Yayınlar İngilizce gerçekleştiriliyor. Türkiye'yi dışarıya daha iyi anlatabilmek için. Özgür'ün de çok ciddi bir e, okuyucusu var Türkiye'ye bakmak doğru haberleri okumak anlamıyla. E, i̇şin Türkiye tarafında da görmek isterseniz tolgozbek.com sizleri bekliyor. Yarın Aynen. bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.